Okay. <gülüyor> Merhabalarım ben Serdar Velis Goals 5 Skyrim Splash Edition Serdar Yusuf'un maceralarına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne güzel bir gün, ne güzel bir gün. Ne kadar yorulası bir gün. <gülüyor> evet bu yakışıklım yakışıklı yakışıklı Serdar on Onun ardında da güzel mi güzel JNASA var. Ee, şu an şey yaptım 11.6 GB kalmış bilgisayarımda hafıza olarak. O yüzden... Şey yapmaya çalışacağız. O şeye böyle bir şey yapmaya çalışacağız yani. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şimdi sol elimde Conjure Flame Atronaut çok güzel. Sağdan böyle kıvılcım harika. Çok zor bir şeye gireceğiz. Çok zor bir zindana gireceğiz. Ay yayın olarak gelmiyor. Bu video olarak geliyor. Çünkü Skyrim e oynamak istiyorum ama sabah, saat daha sabah saatleri. Daha şeyle değildik. Yayın yapayım. Şimdi saatlerinde değildik. Ee, yine yayınlarla devam ederiz. Bugün de böyle olsun. Bugün de Skyrim video olarak gelsin. Ha. Okey. Bir şey yok. Nasıl sen mi şey yaptın acaba? Zan. Şey. Öl şerefsiz. Benim çocukların kim ben? Al bakayım. Bak bakayım kim şey olacak. Dur yanlış şey yaptık. Ee, neydi? Ee, kıvılcım değil. Kıvılcım değil. Nereden şey? Ateş yok o. Oh sen hemen öldün be. Vurun vurun öldürün. Hepsini öldüreceğiz. Hepsini öldüreceğiz. Şunları da alalım satarız. Somon yakalım az önce. Dur Cenas'a geliyoruz bebeğim, geliyoruz, geliyoruz tatlım. Dur ben senin kıvılcımlarla halledeyim ki sen şey yapamasın. Öl şerefsiz! <gülüyor> neydi ultimate power mıydı neydi? Haydi bakalım, haydi bakalım. Oh, şöyle bir arın bakalım. Magic'ten, Efsun'undan, şerefsiz seni. Acaba kim öldürdü aslında? Janasa'yı da kıvılcımladık o arada. Ardımızda bir elektriklenme mi oldu ne, ha? Azıcık sanki şeydi ama. Fazla nefesunu yükseliyor. Uuu. Black Mage Boots. Benim bootlarım neler abi? Ben ne bir boot giyiyorum? Necronhaster Boots. Frost Resistance %21. Keşke Mage... Ah be! Keşke... Ee, ...şey resistance alsaydık. Elektrik giysilerimizi şey yapardı, neyse. Ee, gerek yok bunu alalım ha. Yani Black Mage bu... Yok gerek yokmuş anlamamızı. Gerek yokmuş anlamamızı. Ayakkabıyı zaten her yerden buluyoruz. Bulamadığımız şey eldiven. Geçen bölümde eldiven bulamamıştık. Tahta kağıdı. Kısmetin kısmeti mi? Ben, hiç... ben de hiçbir şey göremiyorum ha bu arada. Şarap, alto şarap. Bunlara gerek yok yani. Bodun. Şöyle gidelim bakalım. Böyle çabucak bakalım neler var. Tuz yiyelim ama tuzlar işimize... Gerar mı acaba? Aha, petisi olacağım alırım. Mix Unit Tactics, Leg of Goat. Keçi şey diyor, bacağı diyor. Gerek yok. Biz insan kanı içiyoruz şey olarak. Elf kanı ve insan kanı içiyoruz. Bir tane şey aldım ne güzel. Oh, mis gibi ezan okunuyor şu an. Meji'miz büyümüş arttı böyle kat be kat arttı. Allah aşkına şunu basmayın ya. Şunu ba lütfen şunu basmayın ya. Ha, zaten siz basınca şey olacak. Neden bastın? Neren yaptım bunu şimdi? Neren bastım? Ee, açı azıcık farklı olabilir kamera artık buradasınız. Mer Selam, merhaba. Artık siz buradasınız. Burada değilsiniz artık buradasınız. Ben de artık böyle dümdüz görüyorsunuz. Göz gözeyiz. Aa, benim şu daha kolay. Bu tarafa bakmaktansa bu tarafa bakmak daha kolaymış. Mikrofonu da azıcık değiştirdim. Yeni bir üzerimiz var artık. Evin içinde azıcık yeni bir üzerim var. O yüzden e, bazı şeyler daha... Optimum ulan! Optimum! Dün de düşünüyordum bu kelime adı neydi? İdeal, optimum. Optimum hale getirdim bazı şeyleri. Okey. Burada bir saveleyelim. Sandık basit. Açalım. Okey. 60 maymucuğumuz var be. Az kuvvet ve üstünü satarız. Iron Warhammer. Güçlendirilmiş demir zırh. Güzelmiş ama Çok şey böyle çok böyle bir savaşçı Lootu çıktı Ben biz buradan nereye gidiyoruz ya Yanlış tarafa mı geldim acaba Başka yere mi gidiyoruz Hayır yok şuradan devam ederiz ha. Onu bir Aynen öyle bir şey yapalım o şey olmasın Yok, yok orada biri yok Hadi bakalım kapışın Oh oh oh oh şöyle aynen aynen mis gibi bütün meciğinden arın bakalım. Şerefsiz yapma yapma yapma yakma beni. ha? Çırak ruh çağırın şerefsiz seni çıraka. Oğlum meciğinden arın. Öldürün lan şunu öldürecek bizi. Öleceğiz. Ben bir şey yapayım. İyileşeyim siz onu halledin. Öldürün şunu ya öldürün şu şerefsizi. Oh oh mis gibi. Daha tehlikedeyiz diyor. Deve dikini. Al. Ah, Black Mage Robs. Al. Ah. Sırtından kan çıkıyor hala. Şöyle iyileşmeye devam edeyim. Oh. Mis gibi. Tatla tatla da iyileştim. Meşre vücudu çakayım ya ben bu arada. Merchant's Clothes. Piramet. Uu. Bu ne? Zümrüt. Altın, altın, altın, altın. Nice, nice, nice, nice, nice. Başka bir şey var mı burada? Neler var? Oo, para gelirse alırız. Kalos hatası. Skyrim'in politik takım kitapları. Burada neler var? Şöyle burada kullanmışlar. Selam sen. Aa, ben seni açayım o zaman. Beni öldürmeyeceksin değil mi? İnşallah beni öldürmez. Beni öldürürsen çok kötü gü Öldür bakalım. Ah be. O zaman bir dakika sen bunları öldüreceksen ben ben, ben, ben biz de sana yardım edeceğiz. Okay. Başkalaşım metni 36 oldu. Güzel. O zaman pat diye. Öldür, öldür, öldürelim. Öldür, öldür. Ya Allah! Öldük. Net bir şekilde öldük. Ölmememizin bir şey yoktu yani bu noktada. Öldük. Öldük. Öldük. Öldük ama artık biliyoruz neyle karşılaşacağımızı. Dur bakalım. Avansız güç de burada. Nerede sıktım lan onu? Hiçbir yere sıkmadım böyle. Göklere falan gitti o. Öldüm. Yine öldüm. Evet ölüyoruz. Ara sıra böyle ölüyoruz artık. Öleceğiz, biraz da öleceğiz. Efsane video oynuyoruz bu oyun, yani son zorlukla oynuyoruz abi. Biz bu oyunu böyle bir kere bitirince başka bir şey yapmamız gerek kalmayacak. Gel bakalım sen buraya. Yanlış şeyler yaptım ben az önce, çok yanlış şeyler yaptım. Hadi, magic'in bitsin, magic'in bitsin. Oh, mis gibi. Öldür, öldür, öldür. Öldürelim şunu. Vur, vur, vur, vur, vur, vur, vur, Allah vur, vur. Az önce bir Ne olan az önce? Senin giysilerin yok. Öldürseniz şunu Orada birisi daha var ama. Aa vampir birisini şey yapmış, diriltmiş. Üstat vampir. Uuu vampir tozu. Kaba gömlek gerek yok. Geri çekiliyoruz şimdi. Geri, çekiliyor, geri çekiliyoruz. Geri çekiliyoruz. Bir kendimize gelelim. Bir kendimize gelelim. Aa orada birisi var. Ne var lan orada? Kim ne saldırıyor? Vampir. Aa ölürdüm lan sonra onu. Aa seviye atladık. Ben bu seviye atlamayı Oha! Vampir! Aa bir tane daha vampir varmış. Ya biz seni de şey yapacaktık ya dur. Sen çıkabiliyor musun oradan? Yok çıkamıyorsun. E, Kullanalım biz sizi Vampirlerle bir olduk ha! Olmadık. İttifaklar kuruluyor şu an. Hoş ben de bir e, kötücül bir büyücü olarak. Koş koş koş koş koş koş! koşsana şöyle koş koş koş koş kapıyı kapa İlerle şöyle ilerle ilerle Hah. Ya geri zeki alsın sana yemin ediyorum ha hücum hücum hücum hücum vampilerle büyücüler birollar saldırıyorlar saldıracaklar acemi buz büyücüsü şerefsiz seni öleceksin om çok iyi ya ya çok iyi ya şu an bunun daha iyi bir, bir seyri düşünemiyorum ben ya Meşe vücudu bir baştan bir şey yapalım. Sonra. Conjure Flame Atron'a kalalım. There is mistake dendi. Ne oldu? Hopp. Öldüm ben. Ben öldüm. Öldüm. Evet, net bir şekilde öldüm. Öleceğim çok belliydi ama. Öleceğim çok belliydi. İnşallah çok eski bir save'den başlamayız. Kalan disk alanı 10 GB. Hadi bakalım. Ben şunu Hadi bakalım. Vur vur vur vur. vur. vampira vur. Lan. Şşş. Yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Ee, i̇yileşmeyi alayım şurayı da. Öldürdünüz mü lan diğerini? Öldürün öldürün. Ka kaçmayacak o şerefsiz. Neresin sen? Nereye kaçtı o ya? ah tüküreyim ya. Geri, geri, geri çekiyoruz. Geri, geri, geri. Oo, bunda fena değilmiş ha. Sol trap'ta yapabilirdik bütün bunları. Ben ne alacağım? Ateş oku değil, kıvılcım alacağım ha. Hücum, hücum, ileri, ileri, ileri, ileri, ileri, ileri. Ateş hifrit, hadi bakayım. Şırıfsız seni. Gerçekli, gerçek, geri, çekil, geri çekiliyoruz, geri çekiliyoruz, geri çekiliyoruz. Ya açarak buz bücüsüne bakalım ifritime karşı ne yapıyorsun şerisiz? Ha? Oh, bitti şehirim, ne güzel. Oh öldürdü, öldürdü, öldürdü, öldürdü, öldürdü, öldürdü, öldürdü. Geliyor musun? Ha? Geliyor şerisiz. Seni vampilleri götüreyim mi? Ha? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Selam dostlarım benim, bir tanedirim. Oh oh vampirler, vampirler. Vampirler nerede ya? Uh. Vur, vur, şuna vur, şuna vur, şuna vur, şuna vur. Lan. Şerefsiz seni. Kime şey yapıyorsun oğlum sana? Bir fusurada çakarım, bir fusturodaya bakarsın ha. Vur, vur. Oh. Çırakmış. Kim, sen kim, çırak kime ha? Şerefsiz. Öldür işte, ölürsün böyle. Pislik seni. Nasıl da seviyorum aşağılamayı düşen düşmanlarım ya. Sargılı postal şap. Ulan bir eldiveniniz yok be. Birisi daha var yanımızda ama. Nereden? gel Şuradan mı gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Evet orada iki kişi daha var. İnşallah cenazeyi öldürmemişlerdir. Geldim Jenas'la, geldim bebeğim. Ah! Oh! Bakın. Ne yapacağım size şerefsizler? Öldürün lan vurun şunları, vurun şu şerefsizleri, vurun vur, Vurun gitsin, aynen, aynen, aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle, oh, oh mis gibi, oh mis gibi, oh nasıl da şey oluyor. Oh, öl. Öl şerefsiz. Özür dilerim. Sana ya yanlışlık yaptım. Vursun! Vur vur vur vur vur vur vur vur vur vur vur. Hayır hayır hayır bana bana bana bana, bana yapma bana yapma. Sağlık. Azıcık mı versek. Oh. Okay. Ee, çağrı büyüleri normalin yarısı kadar efsun harcar. İfrit ya da hortlaklar iki kat uzakta çağrılır. u. Bu neymiş ki? çağrılan ifritler iki kat süre, çağrılan ifritler yüzde elli daha güçlü. Oo iki tane ifrit çağırabiliyormuşum. Yüz fazlanı çağırabiliyormuşum. Güzelmiş bunlar ha. Gizemli bahane, büyülü silahlar daha uzun şu an. Çırak seviye çağrı. Çırak seviye çağrı büyüleri normalin... Buna geleceğiz zaten eninde sonunda ama bunu almamız lazım. Bu neymiş? Acemi Seviye, o tam tam tam tam şu an güzel olabilecek bir şeymiş bu ya Ama dur bakalım, yenilenme. Bu ne? Çifte büyü, çırak seviye, of bunların hepsi güzel ama geleceğiz bunların hepsine geleceğiz. Başkalışım. Bunu yaptık zaten. Bu ne? Çırak seviye, abi bunlar yeni büyüler öğrene kadar bunların bir şey yok ya, tılsınlama. %80 daha güçlü, bu ne? Silahlar ve zırhlarla kullanan ateş zılsımlar %25 daha güçlü. Ateş zılsımlarına ihtiyacım yok benim şu an. E, ruh cf'leri enerji yükleme için fazladan efsun sağlar. Okey. Anladım sanırım ama gerek yok. E, simya %20 daha güçlü. Ama şu an aslında simya bir şey vermek yerine... Ya yani simyada yapacağımız şeyler okey ama dur bakalım. %20 daha güçlü. Efsun %25 daha güçlü. yaptığın fail ismi %25. Okey. Bütün zehirleri %50 direnç. Şu an gerek yok gibi ya. Bu ne? Acemi seviyeye yansıma büyüleri falan. Şu muydu? İffrit ya da Hork'lar iki kat uzaklıkta çağırabilir. Evet sanırım buna ihtiyacımız olacak şu an. Yaptım gitti. Yanlış yaptım. Dur dur yapma yapma yapma yapma. yapma. Neresin lan? Öldüm. Öldüm. Öldüm. Öldük yani. Yok yani. Bir şey. Bitti. Ö öldüm. Ö öldüm ben yine öldüm. Evet. Evet tamam. Dümdüz ileriye gideceğim ben. Anlaşıldı. Çok kötü bir yerde şey yaptık. Aha. Aha. Ölüyoruz biz şu an. X'lerden yemeyeceğiz. O çok net. Ölüyoruz. Öldüm evet. Yine öldüm. Koşa koşa bu burada buradan uzaklaşmamız lazım. Böyle dümdüz ileri doğru koşmamız lazım. Evet çok kötü bir yer. Bazen çok kötü sayılar alıyorum ya. Fallout 4'te de öyle. İnanılmaz kötü sayılar alıyor. Hocam hareket hareket hareket hareket. Hareket edemiyorum. Olmadı. Geriye doğru gideceğim o zaman. Yapacak bir şey yok. Ya şey çok kötü abi. Ekran kontroller bize verilmeden bize hasarlar ve şeyler uygulanmaya başlıyor. Hayır hayır, hayır hayır hayır. Bak şu an algıladı şey Yani... Okey. Nidalar, Frostbred, ölüm damgası, aktif etkiler. Uuu dur bakayım gücüm yok biliyorum. Ata öfkesi. Opponents'e etkin... Okey. Bunu belki yapabiliriz. Bunu bir şey yapayım. Nida değil, yenilenme, zayıf himaye, şifalar, iyileşme. Büyücü 10 saniyede 15 iyileştirir. Olmadı. Güya mı bastım acaba? Güya basmayı deneyeceğim. Bak ha, okey. Okey. Yapamadım abi, yapmıyor bu şerefsiz ya. Öfff. Öf. Efsane zorluk. Ağzımı burnumu kırıyorsun gerçekten de. Bak, bak, bak, bak, bak. Onların etkileri daha şey oluyor. Kurtuldum, kurtuldum, kurtuldum, kurtuldum, kurtuldum, kurtuldum. Oh, sevledim be. Oh. Oh, nasıl da güzel ilişiyorum öyle. Ağzını burnunu kırdım seni şimdi. Şerefsiz seni. Şerefsiz seni. Dur, dur halledeceğiz. Neresi lan? Oh oh oh bebeğim. Oh geri çekiliyoruz geri çekiliyoruz geri çekiliyoruz geri çekiliyoruz geri çekiliyoruz Oh. Ne var şu an de amansız güç mü? Bir vuralım onlardan. Çık git lan. Ben de dammırım gerizekalı. Bir dammırla mı tutuyorsun diyor. Ulan ben de dammırım zaten. Wow burada. Wow. Abi, bütün mahalle buraya toplanmış. Çok yanlış yere geldik. Özür dilerim. Benim hatam. Ben yanlış şey yapmışım orada. İnşallah. cenasayı öldürdük sanki. Işte. Sanki cenasayı öldürdük. Evet cenazı içinde bir cenaze töreni düzenleriz bir ara. Şu an geri çekiliyoruz. Oh mis gibi. <gülüyor> Okey. Ee, bir de meşri vücut. Çekalım. Geliyor mu peşimizdekiler? Orton? Aa Orton. Çıkar Orton. Orton or bize yardım edeceksin dostum. Of, evet Orton bize yardım geliyor. Allah'ım evet. İleri git! Aslan parçası be. Şerif! Kim kim bilir? Kim, kim bilir ne ki Bana ne yapıyorlar da görmedin mi? Ee, seni, e, kitaplar nerede? Senin için neden oğlum? Seni nereden bileyim ben? Çağrıcı kim ya? Güvenli bir yere gitmelisin. Haklısın biraz yardım bir Hadi gel bakayım. Aslan parçası be. Belalarını okuyacağız şimdi onların. Genasa öldü sanırım. Genasa net bir şekilde öldü bu konuda hemfikiriz. Şirakat hiç hiçbirisi orada. Bence biz bunu burada hallederiz ha. vur vur öldür öldür öldür öldür öldür oh oh vur, vur vur vur vur vur vur şöyle vur şöyle vur şöyle bak bak bak bak bak şerefsize bak şerefsize bak şerefsize bak iyileş iyileşiyor şerefsiz iyileşiyor öleceksin şerefsiz seni efsununu alacağız senin hiçbir şey yapmıyor şu an yapamıyor çünkü şerefsiz o oh. Asanı da alacağım. Yıkım iksiri. A Ver bakayım. Kıvılcım asası. Sağlık ve Efsun'a saniyede 8 çok hasar veren bir yıldırım sağlar. Getir. Getir getir. Black Major Abzu. Onları da alalım. Oh mis. Okey. Ee, hiçbir şey, Bak bir şey göremiyorum şu an. öyle bakıyorum. Neler var diye. Bazen skill kitapları falan. ne? Kış maydanozu alalım. Işık ee, var mı ya burada bir? ışık falan. Yok mu? Uçumuz yok mu? Yarı yanılsama. Öfke var sadece. Başka da ışıkta falan. Böyle bir ışık. O çok iyi. Böyle ışıkta bunu bir yere atıyorsun. Güzel. Güzel. Güzel. Böyle daha iyi. Bu daha çok hoşuma gitti benim. Bakalım dolapta neler var. Kağıt tumarı, tahta kılıç, oyuncak gömlek. Ah be. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Hiçbir şey yok. Ee, Okey, o da gitti. Ben hazır buradayken bir şey de çekeyim kendime. Meşe vücut baştan. Buradan gideceğiz kadar kadarıyla. Ee, evet, şey. Aldığım kadarıyla üstteydi zaten. Hocam, şöyle eğiliyoruz. Aynen, kanlı yer burasıysa. Sarımsak örgüsünü topla. Oo, birisini öldürmüşüz. Cenazanın cesedini arıyorum burada. Evet. Hocam hiç. Hiç uğraşmayın. Ateş oku için bağışıklığa sahip değil ya. Sadece şey yaptı o yani onu. Yaptım ben de. Geri geri geri geri basıyoruz. Geri basıyoruz. Geri basıyoruz. Geri basıyoruz. Çekil çekil çekil çekil. Çekil. Geri... Bunlar hep ee, taktiksel geri çekilmeler. Öldü mü lan? Öldü ha. Kim var? Başka nereye saldırıyorlar? orada birisi var bak. Yeterli efsunum yok. On var ya seni öldürürüz. Ben bir şey atma. Bu ne? Oo, küçük kruk çeferi. Dolu sanırım. Dolu kruk aldık. Güzel, güzel, güzel, güzel. Var oğlum burası dolu. Burası bunlarla dolu. Yapacak bir şey yok. Hiçbir şeyiniz yok. Hiçbir şeyiniz yok. Hep aynıymış zaten. Aynı iskeletin farklı parçalarını şey yapıyormuşum. Acaba jenasa'nın cesedi nerede? Jenasa nereye gitti? Ben şunu şey yapayım. Favoreri ekleyeyim. Hay lan. Şifalı eller değil. Şifalı eller. Tamam şifalı eller okeydi. Işık topu. Başlıklı ölü çağırhancı cübbesi. Wow. Okey. da ne var? şey yok. Uuu. Var. Minik ruh cefeleri. Ruh cefeleri dolu bunlar. Ha? Dolu ruh cefeleri alıyoruz şu an. Yanılsama giysi. Uuu. Bunu ben şey yaparım. Dizen çantlarım. Sen nesin? Büyük kitabı ölü uyandırma. Of. Of. Yeni büyü öğrendik. Yeni büyü öğrendik. Jenasan'ın cesedini bulursak onu çağırırız. Nerede bu? Ee, kitaplar. Abi biliyormuşum ben bunu ya. Nerede lan Jenasan'ın Ölmüştür o. Biliyoruz yani. Ya buralarda değil. Çırak ateş büyücüsü. Mum ışığı. Çin çim tohumu. Aha. Evet. <gülüyor> evet. Değerli Janas'ımız e, öldü. Yapacak bir şey yok. Vakti gelmişti zaten. Bizim de bir... Yoluculara çıkmak için gel ben seni koruyayım derken zaten müthiş bir hata yapmıştı. Ee, bize güvenmemesi gerekiyordu ama yapacak bir şey yok artık. Cenazsa öldü. E şimdi bu beni inanılmaz tehlikeli bir konuma e, sokuyor. O yüzden acaba ne yapsak ne yapsak. Bir, bir bakalım. Bir bakalım. Ben bir... Şöyle e, ah. bir şey yapayım ben. Eşi vücudu çekeyim. Sonra da Flame Flametronaki elimizde tutalım. Gidelim bakalım. Fell Glow e. Ney? Fell Glow. Ee, düşen ışık. Işık düşen kalesi herhalde bilmiyorum. Evet düşmüş ışık kalesi gibi bir şeydir herhalde. City of Stone. Bu ne? ne olacağım? Yes. Yine hiçbir şey yok. Bak, döverim. Aa ben elime şey alacağım. Dur, bunu şey yapacağız. Alıcımını sağ tarafa alacağım. Hocam seni ileri atacağım birazdan. Ya öf be, hep şu büyüye karşı bir şeyler yapıyorlar. Dünya karşı yaptıkları şey nidalara karşı da yarıyor ya. Word yapıyorlar. Word herhangi bir şeye karşı şey yapıyor. Tam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Böyle. Buraya koşacağız. Geç koş koş koş koş koş. Sen de çevir, sen de Sen de Sen de Hücum hücum hücum hücum hücum. Hocam sen ne yapıyorsun ya? Ayıp değil mi ya? Al bakayım. Yes. Diğeri nerede? Diğer şey, Ah hepsini hallettik. Yes be. Şerefsizler sizi. Nasıl öldürdük ama? Doors of Oblivion. Oh. Oku oku. Oh. Çağrı yeteneği 36 oğlum. Mis. Mis. Mis. Mis. Mis. Mis. Şunu da şey yapalım. Acemi ruh çağıran. Oh. Bir de kendimi şey yapayım. Nerede iyileşme? Heh. Alayım ama yani. Ben. Okudum, alayım. Neden buraya geldin? Kitapları satmak için geldin. Şimdi o kitapları geri alıyoruz. Oo, minik ruh burada da bir şey çağırıyorlarmış belli ama ben ben bu oyunu, ben bu büyüyü bozarım yani. Ben bu oyunu bozarımın şeyi, ben bu büyüyü bozarım. Buralarda da bir şey yok büyük bir ihtimalle. aynen. Şöyle kendime şey yapıp baştan şunu elim alayım. Hadi bakalım. Üff fena bozdu beni. Al bakayım. Şerefsiz seni. Oh oh. Oh. Miss. Miss. Boş boş variller saklıyorsunuz zaten. Hiç de bir işe yaramıyor. Çim tohumunu onu da anlamıyorum. Öldün mü sen şimdi? Öldü sanırım bu. Ben yine bir iyileşim şey yapayım. Rapid ama hisleri tomarı. Whispra pings. Wow, okay. Ne aldım ya az önce? Hiçbir şey aldım ama az yıkım. Oo, az yıkım. Yıkımı ben uygularım ha. Bunu güzel öğrenirsem. Baya güzel şeyler ortaya çıkabilir. Usta yıkım bir şeyleri falan yapabilirim yani. Şimdi. Baştan mece, meşe vücutu. Uyguluyoruz. Ondan sonra da öğrenmeye alıyoruz. Ya ateş kullanayım ya. Ateşle bam bam öldürüyoruz herkes ben boşu boşuna şey yapıyorum. Şey kullanayım falan diyorum. Fellow keep Anahtar gerekiyor. Böyle nereden gideceğiz ki? Lan buradan gelmedin mi? Aa. Hocam, hocam gir. Hocam ileriye ileri ileri atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl. atıl, atıl, atıl. O üç işte iyi bir şey olacağına benzemiyor. Ee, Kıvalcımla idare edeceğiz. Kim, kim, kim? Sen sana sıkörzü mü? Ölüyor muyum şu an? Ben şu an, evet öldüm ben şu an. Ben öldüm şu an öldüm. Öldüğümüzde hem fikiriz. Şu an öldüm hem fikiriz sanırım. Allah'ın bir zindanı temizlemek bu kadar zor oluyorsa, yani aman aman. Aman aman. Hadi bakayım. İlk önce şöyle, şunları aradan bir çıkaralım. Oh, mis. Çırak, büyücü, alev ifriti falan hepsine vuruyorum şu an. Hepsine vuruyorum. Şu patlayacak. Şu şey yapılınca patlayacak. Alev ifriti önce patlayacak. Çekiliyoruz aradan. Çekiliyoruz, çekiliyoruz, çekiliyoruz. Sen iyileşeceksin değil mi? Hah şimdi de Oh be öldü o da. Senin ben tozunu alayım. O çok şu oldu. Hah hah hah tozumu be falan gibi. Oh bunların hepsini almamız gerekiyor zaten güzel oldu. Ben şuraya iki tane ışık koyayım falan koyayım. Yok yok burada bir yok. Kim kim lan? Kim lan o? Allah'ım hocam sen şey yaparsın ben bilmiyorum kim ne yapıyor falan. Evet buradayım. burada varmış. Hocam selam. Oo ortalık kızış kızıştı. Ulan tüh be, yine yemiyor ya. Başkalarıyla şey yapmamız gerekiyor. Orton, Orthorn bunları senin halletmen lazım koçum. Sen, koleje eğitimi var senin. Ben daha koleje eğitimim yok, daha bitirmedim ben koleje. Ben öğrenciyim oğlum. Ben öğrenciyim, sen hoca falansın. Ya git! Ben bana, bana çattı şu manyaya bak ya. Öldürürsün, öldürün, Öldür. öl, öl, öl, öl, öldü. Hadi çabuk çabuk, çabuk, çabuk, çabuk. Geri, geri, geri, geri, geri, geri, geri. Ya bir şekilde ilerliyoruz ha. İlerleyebiliyoruz yani. İlerleyemeyi edebilirdik. Bir yerde. Ooo. Oo, o bebeğim. Oğrthorn. Siz bizim misiniz lan? ah Güzel <gülüyor> güzel. Güzel güzel güzel. Siz bizimsiniz. Halletmişiz. İffritlerle onlarla bunlarla bir şekilde ilerliyoruz yani. Güzel. Şimdi. Dostum benim. Genecek dostum. Nerede bunlar? Burada da ölü birileri olması lazım. size hallettik mi? Ardı çözümü alırım. Oh. Bunlar birbirlerini çağırıp duruyorlar. He. Birbirlerini ölümden çağırıp duruyorlar. Bak bak güzel şey koymuşlar oraya. Güzel bir sistem koymuşlar. Biri ölüyor bir diğeri çağırıyor. Başkadaşın metini yükselir tabii. Lan. Neden yükselmesin? Yani hiçbir şey yok. Bork mu? Bu çeçal aldım alınlar. Şögrot efsaanı derim. Görev başlamadı. Umda kalp. Oo. Vallahi bir eldiven bulsak var ya coşacağız. Şu an çünkü kullandığımız eldiven kötü bayağı. Hatta dur bakalım ne, nasıl şu anki eldivenimiz. Mage Gloves Magica'mızı 8 artırıyor. Hani 20 falan arttıracak veya şey yapacak. A bak. Hiç düşünme diyor bu konu hakkında. Onun, ondan bir şey çalacağımız sana. Ulan şerefsiz. Seni kurtaramadım istesem orada bırakırdım. çürümeye bırakırdım. Ölürdüm. Bir şey yapardın. Yok abi eldiveniniz yok mu ulan? Bir tane bile mi yok ya? Ama en son buraya geldiğimizde... Heh. Şöyle bir ışık atmıştım sonra büyücüler benim fark etmişti. Tam da o sırada düşünüyordum lan ışık atsam acaba birisi gelir mi diye geliyormuş. Aha! Okey, külçe civayı satarız. Çalışma tezgahı falan var. Buraya küçük bir şey kurmuşlar orada. Oo. okey. Efsunix X3'e lavanta. Yahut falan var. Aa simya laboratuvar. Hemen hemen bir şeyler çıkaralım. Hemen. Ee, hayır. Restore Magica yok mu? Hadi be. Tamam sal. Yok yok. Haya çıkma. lan şey yap. Weakness to Frost falan filan. Şöyle bir Fortify Heavy Armor diye. Oh. Kuvveti güçlendirme. Bir şeyler çıkaralım işte ya. Şu kar Oh. Mis. Oh mis gibi. Mis mis mis mis mis onların gerisi zehir zaten. Tamam. Bu kadar yeter. Simyamızı da güçlendireceğiz ki şeyimiz olsun. Şurada sevleyelim bakalım. E, disenchant edeceğimiz ne var? Hadi bakalım tılsım çıkarma. Az çağrı giysi. Ee, evet. Çağrı yeteneğini ve efsun yenileme güçlendirme tılsımlarını öğrendin. Güzel. U az yenilenme. Yenilenmeyi güçlendirme. Güzel. Yanılsama. Güzel, güzel, güzel, güzel. güzel. Şimdi neler şey yapabiliriz? Avlanma yayı mı var bende? Neden ne, neden var bu bende? The Warhun Bunlar neden var bende? Atayım Değil mi? Gerek var mı? War one, war atayım, ha, bu çok pahalı şey. var. atayım. Ne ayağına. Sal. Jokun da sal. War One war de sal. Gerek yok bunlara. Nesne şimdi. Dur bakalım. Ruh cf'lerimizden. Büyük ruh cf'lerimiz var. Çok iyi. Ama bunların bir tanesini eldiven bulursak saklayalım yani. Um, Okey şimdi Yakutlu gümüş yüzük Gümüş yüzük Yakutlu gümüş yüzük hadi bakalım Sılsımlama Ayaza direnç Efsun yenilenmeyi güçlendirme 22 Oho %22 Şöyle wow Bunu sal peki Tekerli saldırı yenilenmeyi güçlendirme Yıkım yeteneğini güçlendirme %8 last to cast. Hadi be. Şeymiş. Şu an neyi giyiyorum ben? Ama 705 yapıyor yani. Tabii ki. Üf yani. Üf. Ama lan yanlış ruh şeferini kullandık. be Çok kötü oldu. Çok, çok şey yaptım şu an. Gücüme gitti. Büyük ruh şeferi. Mini ruh şeferi kullandım şu an. Nesne. Post bileklik. Hadi bakalım. Tekel saldırı güçlendirme. Evet, şunu yapsak 81 8 2 Evet bu. Artıyor, arttıkça artıyor bak tılsımlama. Nesne ne, ne yapacağız? Eee poster aynen ne yapalım? Oo 102 104 94 89 97 72, 100, 57, 95, 85. Acaba neye göre şey yapıyor? En iyi bu. Güzel. Mini ruhçu devam böyle. Nesne. Post çizmeler aynen. Tekel 76, 81, 41, 81, 2 puan. Yükseltiyor. Gerçekten taşıma kapasitesini müthiş. Ee, Macromanser's Boots kalsın. Aynen. Gümüş yüzükten devam edelim. Yani mini Ruchyafaylarından yıkım 95, 100, Uf. 95 iyiydi. Neydi bu muydu? Buydu. Yok. Buydu. 100. Heh. Taşıma kapasitesini yükseltmeden bu kadar şey ya. Başka yok mu? Şunlar o kadar şey değil mi? Halbuki yetenek veriyoruz ha. Taşıma kapasitesi nedense çok iyi. Güzel. Tamam, miniroş şöyleden devam. Buradan ne yapalım? Şu an şu başlı bir tılsımlayalım bakalım. 50 zaten ya da şu Silver Cardinal rengi yapalım. Yıkım yeteneği 203, 199, 225, 230 iyiymiş bunlar. Yine taşımaçısın abi en iyi şeyi öğren. Oh mis gibi. Aa seviye atladık. Çok iyi lan. Tasımlama 50 oldu ha. Wow. Tasımlama baya iyi gidiyor şu an. Nesne. Necromancer's boots. Evet evet. Boots'tan devam edelim. Zaten çok şey değil. Yok boots'tan devam edelim. Şunu yapalım. Saçmalama sayılar. Ee, ne bu? Yıkım yeteneği 93. 88. 77. 81. 57. 84. Neydi? 93 vardı. ha. Yıkım yeteneği. Yine mini ruh cf'lerinden devam. Um, hmm, en son necromancer's boots var. Zaten başka bir şey de olmuyor. Şu veya bu. Tamam. Üff. Fıstılma yeteneği 51 oldu mu? Güzel. Sat satacağımız çok fazla şey var şu an. Be, ben, Be careful on. Be careful zaten. Bu da İngilizcenin sınırı herhalde. Be careful zaten anladın mı? ben ne yapacaktım şu an? Hah! Seviye atlayacaktık ama seviye atlamayı saklayalım çünkü e, bir şeyle karşılaşırsak nereye gidiyoruz biz yani? Evet önümüzdeymiş zaten kapı. Diğer tarafta engellenmiş zaten. Buradan gidelim. Şuradan ben bir meşe vücut. Oh mis. Ve kaç gigabaytımız kalmış? 8.5 gigabaytımız kalmış. Devam. Hangi bu Yaklaşıyoruz değil mi? Ağzımıza edecekler yaklaştığımızı zaten. Boss fight, boss fight, bir şey herhangi bir şey. Ah. Aa, kimse yok burada. Herkesi içeri çekmişiz zaten. Güzel. Fa Oo var. Ne bu? Oo evet, evet. Destruction 37 oldu. Güzel, güzel, güzel, güzel, güzel. Aldık onu da. Koyduk bir yere. Nörn'ün ruhu. İşte şey, Başlıklı siyah çüpü. Yani. Bir ışık e, tutalım bakalım buralara. Burası tüphane ise buralarda güzel kitaplar olabilir. A ruined Book anladım. Kötü kötü kitaplar koymuşlar ayrı. Hiçbir ...manası olmayan kitaplar gerçekten de. şey var mı diye bakıyorum. Şey. Yok herhalde. Bu ne? Demir miğfer. Aterium savaşları. Oo. ithaf edelim. Bir sürü şey, meslektaşlarıma ve arkadaşlarıma. Alayım ama... Başlamalıyım. E, Quest de bir alakası bir şey vardı oğlum, güzel bir şeyler verecekti. E, şu an için bir şeyimiz yok. İyi e, devam o zaman. Yani ne diyeyim? Abi hiçbir şey göremiyorum ya. Nereden gideceğiz? Şuradan mı geldim? Başka bir yerden mi geldim? Anlayamıyorum. Verdikten sonra baştan. Conjure Flame Matronak. Korkurma. Siyah çübbe. Abicim enchantlenmemiş çübbelerinden nasıl yapıyorsunuz ya? Selam. Aa, kimse yok burada. Okey. Neymiş bu? E, Okey. Güzel. Güzel. Güzel. Hangisi benim diye ha şu benim de ya yani şu olundu ben ölüyorum öldüm Allah Allah neden oldum ben bana mı saldırıyorlardı yo ilginç bakalım bakalım. Alacaktık zaten. Hepsini aldık. Burada alacağım şey yapacağım bir şey yoktu. Fırınlanmış patates var. Teşekkürler. Aç değilim. Birisi şarkı söylüyor. Üf. Aa arkadan gelen birisi var. Tamam arkadan gelen birisi varsa ben şey yapacağım şu an. Öl şerefsiz. Ya ne oldu ha? Ben sağa sol yapınca vuramıyorsun değil mi? Şerefsiz seni. O düşen kor düşen kalis anahtarı. Güzel çevrilmiş evet. Düşen kor güzel gerçekten. Hocam bir eldiven falan hiçbir şeyiniz yok mu ya? Hiçbir şey Eldiven bulsam kafa yiyeceğim ha. Çok güzel şeyler olacak. Hangisi bizim lan? Onların sanırım. Geri geri geri geri. Onların yanında durunca fena yapıyor bizi. Şu an sağlam vuruyoruz ona. Yani herkes geçiriyor şu an. Şu an çok baya sağlam yani karşımızdaki düşman. Okey şimdi geri çekiliyoruz. Çünkü bu patlayacak. Oh. Şöyle bir de iyileşelim. Aldım onu. Şimdi. Baştan bir mece, meşe vücut. Ve İnşallah burada da birisi yoktur artık ya. Bir, bir, çık, ne kadar kalabalık bir büyücü şey çıktınız ya. Gidin daha kalabalık abi. Kolejden daha kalabalık burası. Ne bileyim abicim buraya neden geldin? Çaldın geldin işte şerefsizlik yaptın. Seni, biz, biz de peşinden sürükledin yani. Düşen kor kalesi aynı odası. Okey gidelim bakalım. As Selam. Evet ben böyle bir şey yaptım. Ben de memnun oldum tanıştığımıza. Gayet hoş birisine benziyorsunuz. Proje Ait kitaplar için buradayım. Aynen ben ya tam bir alakayım. Öyle mi? Ha. Hadi ya. Bir anlaşmaya evrebiliriz belki Ben belki, belki. Hocam bir şey diyeceğim. Hocam. Hocam. Seni burada bırakmayacağım çünkü karşıdaki şeyin daha bir Vur vur vur vur vur vur vur vur vur vur vur vur vur vur vur vur vur vur vur vur vur boy. Orton orton orton. vur vur vur vur vur vur vur vur vur vur vur vur vur vur vur vur vur vur vur Hadi hadi hadi hadi. Ah! Aa öldüm lan. Çok çabuk öldüm. Om yakıyorduk ya. Of çok kötü yerde sevirdim. Oo çok kötü yerde sevirdim. O ben göremiyorum ki zaten karakterin şeyini. Dur bakayım bir yükle şey vardır bunun. Otomatik glow Keep. Aynen. Bu ne be? 16, 50, 17 48, 14 50, 17 Bakalım nereden şey yapacak? Nereden yükleyecek? Keep. Hadi bakalım. Dark Elf seviye 14 Bakalım. Nerede şey yapacak acaba? Çok, çok kötü oldu ya. Çok kötü oldu. Ben, ulan ne kadar güzel. Öldürmek üzere izlerken Ha iyi. İyi, iyi iyi iyi güzel güzel güzel. Orton bak hazır olacağız abi döveceğiz tamam mı döveceğiz yap yani döveceğiz vuracağız döv döve şey yapacağız. Ve sele okuyor şimdi. Az önceki e, denememiz için sele okuyorlar şu anda. E, meşe vücut ilk önce bunu hallediyoruz hocam. Bunu aldık tamam mı bunu bunu, bunu yaptık şimdi biz. Ee, dur bakalım bir de iksir çakalım. Fortify Concuration. Aha. Bunu içeyim. 60 saniye. Resist Magic %5. Kötüymüş ya yani. %5'e yapmak kötüymüş ya. Yani. Yani Resist Frosty, Resist Fire olsa... Aa, okey. Bunu yapalım. Oo. Güzelmiş. Bunu da içtim. Zehir içmemize gerek yok. Yıkım mikseri. Yıkım büyüleri 60 saniye boyunca %20 daha güçlüdür. Çak. Yanılsama büyüleri daha güçlü. Sova Direnç. Güzel. Bazılarını kullanıyoruz ha. Completely Restores Magica. Oo. Bak bu hoşumuza gidebilir. Restores 50 Points of Magica. Fazladan Efsun. Efsun 60 saniye boyunca %40 artı. 60 saniyemiz var yani... Düşmanlardan çıkarmak için. Büyücünün şurubu. Bu da güzelmiş ama bunu daha iş yapmamışız. Seviye atlanabilir durumda. Evet, evet. Hemen sonra şunu yapıyorum. Büyü, güçler. Sen havada dur lütfen bir süre. Ata öfkesi. Okey. Tamam dur. Şimdi bekleyeceğiz şimdi burada. Çağrıdan Conjure Flame Matrona'yı şö şöyle yapıyoruz. Ee... Kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç Aman abi, aman ya kaç. Sevle, sevle. Şu noktalara sevliyoruz. Yanacaksınız ulan. Of. Oh oh oh oh öldük hem de nasıl öldük ben aradan çekileceğim ben aradan çekileceğim ben ben şey atıp duracağım ben ateş atıp ateş çok atıp duracağım hayır hayır hayır hayır, hayır. Ulan bana saldırmasana of fena fena fena şey yapıyor fena yapıyor bizi çok fena yapıyor. Jena, jenası olayda öldürmüştük. Ben kendimi şey yapacağım ben sadece kendim şey yapmam lazım şu noktada. Bizimkiler hal bizimkiler hal Oh mis gibi. Charge dibimde mi şey oldu? Ben şöyle seviye mi atlasam acaba? Atlayayım. Ben bir seviye atlayayım. Ee, bir tane daha sağlığa verelim. Geri kalanı yavaş yavaş şey ver. Ya da bir tane, bundan sonrakine sağlığa verelim. Bundan sonra yavaş yavaş yine meceye doğru devam ederiz. Ee, çağrı. Çağrıdan bir yere gidemiyoruz ama zaten. Yanılsama neydi? Acemi seviyesi yanılsama büyüleri. Okey belki bunu yapabiliriz. Hitabet değil. Destruction. Heh, fazladan şok. %25 daha fazla hasar verir. Sanırım yavaş yavaş buna ihtiyacımız olacak. Dur bakalım başka bir şey var mı? Yenilenme. Bunu hallettik zaten. Yeniden doğma. Bunu da hallettik zaten. Başkalaşım. Yarısı kadar hepsi Bir şarj. Bir başkalaşım büyüsün bu. Okey. Bunu belki yapabiliriz. Tılsımlama. %80 daha güçlü bunu yaptık. Beceri tılsımcısı. Zırhlardaki yetenek tılsımları. Hayır. Buna gerek yok. Lan silah hazır istemiyorum ki zaten ben. Silah hazır. Okey şu an. Ya yani onları kullanmıyorum. Instruction'a gideceğiz. Instruction'a gideceğiz. Çırak seviye yıkım Fazlaların şok. Hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır. ölüyor lan. Hayatta kalsam bitiyor bana şu an. Nida, nida, nida, nida, nida, nida, Oh. Ya yanlış şeye vuruyorsunuz ya. Öldü mü lan çağırıcı? Aa ölmedi. Çağırıcı ölmedi. Çağırıcıya vursanıza şerefsizler. Hocam. Oo başa baş gidiyoruz ha. Lan çağırıcıya vursanıza. Ha bunu almam gerekiyormuş aldım. Ya şerefsiz çıktın sen de ya. Aaa çağırıcı bir şey yapıyor. Olmadı. Sal sal sal sal sal sal sal sal. Eşyalar. İksirler. Nerede bu? Büyücünün iksiri. Hayır bu değil. Büyücünün şurubu. Hayır bu da değil. Nerede, nerede ya? Epson X'dir. Hayır hayır. Fazla Böyle Nihai ha. Ooo. Hadi bakalım. Önce kim gidecek? Şimdi önce ben gideceğim. Önce ben gideceğim. Önce ben gideceğim. Net bir şekilde önce ben gidiyorum. Öldüm. Gerzekiyalar yanlış şey odaklanıyorlardı ya. Yoksa ben mi şey yaptım acaba? Hayır hayır hayır Ya abicim hayır ya bu kadar hızlı ölmemeliyiz ya. Biraz dayan Allah aşkına ya. Of. Ya öf. Nefrettim senden ya. Hocam. Okay, okay, okey, okay, okay. Vurun vurun şuna, vurun şuna, vurun şuna. Heh. Hah, ha şerefsiz şimdi. İksirler. Kaçtı, kaçtı, kaçtı, kaçtı, kaçtı, kaçtı, kaçtı, kaçtı. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Oo, hayır. Güzel gidiyoruz şu an. Az Efsun, az Efsun, az Efsun. Efsun, herhangi bir Efsun. şeyimiz de yok başka ha. Az kuvvet Az ha. O oh, şerefsiz seni. Mavi büyücücüple hiçbir şeyin de yokmuş ya. Selam. Gidersin. Alayım şunları da. Allah'ım. Oh be, yani inanılmaz ya. Bir saat, bir saattir buradan çıkmaya çalışıyoruz gerçekten. Evet, uruna geldiğim şeyle geçirdim. Aynen, Kocice, döneceğim. Bir şeyler varsa bana belki ha, çabalarım için, şeyim için. Anlıyorum. Seni de göremiyoruz zaten şu an. Görmesek de olur. Ne demek? Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Oh be. Evet Skyrim'deki efsanevi zorluk böyle bir şey. Özellikle büyücü olarak oynuyorsanız kesinlikle böyle bir şey. Yapacak çok da bir şey yok bu konuda. Bunu tercih eden bizdik. Biz şey yaptık. Artık. Aldım. bu herifeli parçalarını ne yapacağım bilmiyorum ama. Aa sandık. Okey hazine sandığı var. Güzel. Oh be en azından bir şeyler aldık. Azileşme, iyileşme. Şovale <gülüyor> <gülüyor> şey. Kemik tozu. Oh. Bakalım ne aldık. Bu ne? İşileme. Ara kalsini alırım. Sağlık bitiren ork gürzü. Al bakayım. Cüce zırhı. Üff. İyiymiş ama yani alıyorum lan. Şeyim var zaten. Ağırlığım var zaten. Yeterli varmış o Bu ne? Post kalkan. Sen de aldım. Çanta neymiş? Kuvvet ve maymuncuk. O da okey. Bir bakalım. Oh. Oh. Fell Glow Keep. Tamam abi götür beni. Götür beni eski diyarlara. Başka yerlere. Musluk mu? Hiçbir şey göremiyorum. Ha, okey. Tamam, buradan çık. Aynen. Oh be. Nereye çıkıyor bu? Skyrim. Çık hocam, çık Skyrim'e çık. Allah aşkına Skyrim'e çık. Oh. <gülüyor> Güzel hissetti ama ya sonunda öldürmek. Önce dedim ki ortonu burada bırakır, defolup giderim. Söyledim ki olan orton da yanımda. İki büyücü hallederiz, Nah hallederiz? Ah, ama bir şekilde şey yaptık, öyle veya böyle. Yok. Budaklar ne falan. Küçük bir şey. <gülüyor> Neyse ve paplarım izleriniz için teşekkür ederim bu bölümü. Skyrim bölümünde benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Eee zorlu bir fight'tı ama bir şekilde hallettik. Şey yaptık, hallettik. Ee, çok teşekkürler. Ee, Katıldığınız için lütfen yorumlarınızı ve beğenilerinizi yapmayın. E, Onun için baştan baştan teşekkür ederim. Ee, Osmanlı mı dedim az önce? Serdar Uslu dedim. İşte, neyse, Skyrim Serdar Uslu bu şeyine geldim. Bu kadar takip ettiğiniz için işte, ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eee <gülüyor> yorumlarınız her zaman gibi çok güzel ve onları hepsini okurum. Ee, sonraki bölümde görüşmek üzere. Açıklamalarda da bir takım başlıklar var. Onlarda da bakabilirsiniz. İlginizi çekecek şeyler vardır orada eminim. Ee, sonraki bölümde videoda ve yayında artık görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.